2000 yılından 2006 yılına kadar ev fiyatlarının neden çılgınca yükseldiğini açıklamaya başlamadan önce gayrimenkul piyasasının ve konut kredilerinin işler çığrından çıkmadan önce ne durumda olduğuna ilişkin kısa bir bilgilendirme yapalım. Ne kadar geriye gidelim mesela 70'lerin sonlarından hatta ortalarından başlayalım. Küçükken aldığımız evi hatırlıyorum New Orleans'te yaşıyorduk ve Yanılmıyorsa, hafızam beni yanıltmıyorsa, evin değeri 60 bin dolar civarındaydı. Ve o zamanlar, aslına bakarsanız, son dönemlere kadar da bu böyleydi. Ev almak için toplam tutarın yüzde 25'ini sizin ödemeniz gerekiyordu. 60 binin yüzde 25'i, yani bir çeyreği, bir bölü 4'ü, yani 15 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Yani 15 bin dolarlık bir birikiminiz olması gerekiyor. Sonra da 45.000 dolarlık konut kredisi kullanacaksınız. Yani 45.000 dolar borçlanacaksınız. O zamanki faiz oranları ne civardaydı? Tam hatırlamıyorum. Rastgele bir oran söyleyeceğim. Bu oranı sadece açıklayıcı olarak kullanacağız. O zamanki faiz oranları şimdikinden daha yüksekti. Sanırım %9 civarındaydı. 45.000 dolar üzerinden yani %9. Peki ne kadar faiz ödeyeceğim? 45 bin dolar çarpı 45 bin çarpı 0,09. Yani bir yılda ödeyeceğim faiz yaklaşık olarak 4 bin dolar olacak. Veya bunu aylık olarak hesaplayalım. 12'ye bölersek ne edecek? 340 dolar faiz ödemesi eder. O zaman hatırlıyorum nakit lazım olduğu için evimizden taşınmıştık ve evi kiraya vermiştik. Aynı evi kiralamıştık. Bu 70'lerin sonunda veya 80'lerin başında oluyor ve evin kirası 900 dolardı. Aylık kira 900 dolar. Şimdi sanırım burada aklınıza bazı sorular gelmiştir, takılmıştır. İlk soru şu. Bu insanlar neden bizim evimizi kiraladılar? Diyorum ki ayda 900 dolar bir para yani o zamanlar için iyi kazanan bir aile olmalı. Peki, bir ev satın alabilecekken, niçin evi kiralamayı tercih ettiler? Ve bir ev satın alabilecekken, neden evi kiralamayı tercih ettiler? Konut kredisi kullanarak evi satın alıyor olsalardı, ana para artı faiz ödemesi aylık 400 dolar civarında olurdu. Parayı havaya atmak, yani satın almak mı kiralamak mı konusundaki tartışma hep zaten bu argümanla başlar aynı evi ayda 400 dolar ödeyerek satın alabilecekken, neden ayda 900 dolar verip kiralayasınız? Şimdi bu konuda bir düşünelim. Aslında pek çok sebep olabilir ama o zamanlar ev almak için ne gerekiyordu? İlk olarak ön ödeme, yani peşinat olarak 15.000 dolar gerekiyor. Belki bu insanların her ay çok iyi gelirleri vardı ama o gereken 15.000 doları biriktirecek bir durumları olmamıştı veya para biriktirme konusunda belki yeterince disiplinli değillerdi. Yani gerçekten düzenli bir işiniz olması gerekiyor. İkisi birden gerekiyor. Hem ön ödeme için gereken tutar hem de düzenli bir iş, değil mi? İkisi birden gerekiyor. Yani hem ön ödeme yapabilmeniz için bir tutar gerekiyor, 15.000 dolar, hem de düzenli bir işiniz olması gerekiyor. Belki evimizi kiralayan kişilerin değişik işleri vardı veya gelirleri düzenli değildi. Bu konuyu bilmiyorum, neyse, her neydi ise. Ama durum bu olsaydı, sanırım evimizi onlara kiralıyor olmazdık. Yani tahminen gelirleri düzenliydi. Ve konut kredisi kullanabilmek için gereken son şey de kredi sicilinizin düzgün olması. Temiz bir kredi sicili gerekiyor. Belki kiracılarımızınki düzgün değildi. Belki geçmişte ödeyemedikleri bazı borçları vardı ve bu sebeple düzenli işleri ve birikmiş 15 bin dolarları olsa dahi kredi sicillerinin bozuk olması dolayısıyla kendilerine kredi açacak bir banka belki bulamadılar. Bilmiyorum, bana sorarsanız bu ailenin evi satın almasındaki engel birikmiş 15 bin dolarlarının olmamasıydı. Ve hatta tahminen bu 15.000 doları biriktirememelerinin sebebi, her ay kiraya 900 dolar ödüyor olmalarıydı. Neyse, yakın tarihimizdeki hikaye aşağı yukarı böyleydi. Ev satın alırken, bu tarz buna benzer koşullar vardı. Kiralamak yerine satın alma yönündeki klasik düşünce geçerliydi. Herkesin düşündüğü buydu. Ama bazen insanlar isteseler de satın alamıyorlardı çünkü Ön ödemeyi yapacak güçleri yoktu ya da düzenli işleri yoktu veya kredi cilleri bozuktu. O zamanki koşullar bunlardı ve bir süre daha bu, bu şekilde devam etti. 2000'lerin başında peki ne oldu? Aslında bu, Kaliforniya'da 90'ların ortalarında başladı ve yıllar geçtikçe bu standartların gitgide ve aleni şekilde düşürüldüğünü gözlemledik. Bu standartların neden düşürüldüğünü veya gevşetildiğini diyelim, başka bir videoda açıklamaya çalışacağım. Diyelim ki 1980 yılında ön ödeme yapmanız beklenen tutar %25'ti. Rengi değiştirelim, şimdi düzenli geliriniz olması gerekiyor ve kişisel kredi notunuzun da diyelim ki 700 olması bekleniyor. Bu söylediğim 1980'lerden söz gelimi 2000'e kadar geçerli olan durum. Biraz abartıyorum ama bu size o zamanki uygulamalar ve durum hakkında genel bir izlenim verecek. Sonraları diyelim ki 2001'de standartlar gevşetildi. Bunun niye yapılmış olabileceğini daha sonra açıklayacağım. Ama eğer bir ev satın almak istiyorsanız size sadece %10'luk ön ödemeyle ev satacak bir dolu insan çıktı. Ve bunun yanı sıra düzenli bir işiniz de olsa iyi olur. Hatta sadece işiniz olsa da yeter. Belki kişisel kredi skorunuz da 600'dü. Konut kredisi alabilme kriterlerindeki peki bu değişikliklerin sonucu ne oldu? Şimdi bizden evi 900 dolara kiralamış olan aileye geri dönelim. Ne demiştik? Belki birikmiş 15 bin dolarları yoktu dedik değil mi? Bu hani yüzde 25 ön ödeme gerektiği durumda. 15.000 dolar gerekiyordu. Belki o zaman onların %10'ları vardı. %10'ları vardı, %25'i yoktu. Yani %10 ne diyor? 6.000 dolarları vardı belki ama 15.000 dolarları yoktu. Onların bu işlemi yaptıkları zaman 1980'lerde koşullar şimdiki gibi biraz daha esnek olsaydı, aynen 2000'lerin başında olduğu gibi, belki de bu kişiler ev satın alabiliyor olacaklardı. Artık kirada oturmak zorunda olmadıklarını düşüneceklerdi. %10'luk ön ödemeyi bitirdik, işimiz kolaylaştı, şimdi yaptığımız iş artık gereken koşulları sağlıyor, şimdi kredi alma koşullarına uyuyoruz, gidip o beğendiğimiz evi satın alabiliriz. Bu durum tabii ki gayrimenkul alımı için olan toplam talebi arttırdı. Hiç kimsenin geliri yükselmeden ve nüfus artmadan. Bir anda ev satın almak amacıyla konut kredisi kullanabilecek kişi sayısı arttı. Ve diyelim ki 2003 yılındayız. Diyorlar ki, artık ön ödeme yapmanıza dahi gerek yok. Ön ödeme bitti, ön ödeme yok. Cebinizden nakit para çıkmıyor. Tahmin edebilirsiniz ki, düzenli geliri olmasına rağmen kenarda birikmiş parası olmayan bir dolu insan var. Ve aniden ön ödeme yapma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Ama bir işiniz olsa iyi olur. Diyelim ki kişisel kredi sicil notunuzda 500 olsa o da yeterli. Peki bu durumda ne olacak? Bir anda kişilerin geliri artmadan, iş gücüne katılım yükselmeden nüfus artışı olmaksızın konut almak üzere kredi kullanma imkanına ulaşabilen kişi sayısı arttı. Evlere daha çok kişi talip oldu. Ve aslında durum kötüye gitti. 2004-2005 yıllarında, konut kredileri beyanı dayalı gelir üzerinden tahsis edildi. Bunlar daha sonraları sahtekar kredileri olarak isimlendirildiler. Belki ileride bu konuların hepsi hakkında bir video yapmalıyım. Neyse, burada önemli olan nokta ön ödeme olmamasıydı. İşiniz varsa geri kalanı halledebiliyordunuz. Sadece işim var, çalışıyorum diye beyan ediyordunuz ve bunu kanıtlamanızı beklemiyorlardı. Gelir beyan ediliyordu. İstediğiniz rakamı söyleyebiliyordunuz. Böylece alınan kredinin taksitlerinin sağlıklı, düzenli bir şekilde ödenebilmesi için gereken gelir düzeyi aylık 10.000 dolar olsa ve sizin aylık geliriniz sadece 2.000 dolar da olsa, aylık gelirinizi 10.000 dolar olarak beyan edebiliyordunuz. Sadece beyan edilen gelir, ön ödeme yok. Sadece bir işiniz olsa iyi olur. Ve hatta kredi sicili kontrolü bile yapılmamaya başlandı. Bu gelişmeler sonucunda 2000'den 2004'e kadar konut kredisi kullanıma gitgide daha kolay hale geldi. Ve krediye ulaşımın kolaylaştırıldığı her aşamada eskisine göre daha fazla para kazanmamalarına rağmen daha fazla sayıda kişi konut kredisi alabilir duruma geldi. Ve böylece finansman tarafı kolaylaştığı için, evler için talep yaratan kişi sayısı ve genel tanımıyla gayrimenkule olan toplam talep giderek arttı. Evlerin fiyatının yükselmesi sonucunu doğuran gelişmeler bunlardı. Ama asıl sorulması gereken soru bunlar niçin oldu? Niçin koşullar 2001'de hafifletildi ve 2004'e kadar gevşetilmeye devam etti? Ve nasıl bu iş bu kadar absürt düzeylere gelebildi? 2004 ve 2005 yıllarında özellikle Kaliforniya ve Florida'da yılda 40 bin dolar kazanan insanların hikayelerini duyuyordunuz. Ön ödeme yapmaksızın ev satın alabiliyorlar ve bu kişilerin bazıları göçmen işçiler. Ve bu kişiler fiyatı 1 milyon dolar olan evleri aldılar. Ve bir sonraki videoda size bunların niçin olduğunu açıklayacağım. Hoşçakalın.